A'dan Z'ye glütatiyon hakkında bilgi içeren bir video ile karşınızdayım. Glütatiyon son zamanlarda popüler bir madde. Tabi glütatiyon deyince ve aklımıza antioksidanlar geliyor. O antioksidanlar deyince de bir kafa karışıklığı var. Ama işi aslında basitçe özetlemek mümkün. Serbest oksijen radikalleri oluşuyor vücudumuzda ve buna oksidatif stres adını veriyoruz. Ve başrolünde de oksijen var. Vücudumuzu çalışan bir fabrik olarak düşünürseniz eğer... Üretim sonucunda oluşan çöpler var ve bu çöpler hücre düzeyinde bize zarar verebilecek nitelikte çöpler. Ama sadece çöpler değil, bunun yanında ultraviyole ışınları, ağır metaller ve yediğimiz tüm gıdalardaki katkı maddeleri de vücudumuzda yaşlanmayla beraber glutatiyon düzeyinin azalmasına neden oluyor. Aslında glutatiyon da serbest oksijen retikalleri, sağlıklı hücrelerimizin kötü duruma düşmesini engelleyen kahramanlar. İşin aslında şu yatıyor. Serbest oksijen radikallerinde fazladan eşleşmemiş bir elektron var. Ve oksijenle birleşerek oksijen serbest radikallerini oluşturuyorlar. İşte antioksidanlar kendilerini feda ediyorlar ve oksijene gitmesi gereken bu elektronu alıyorlar. Ve böylelikle zararlı maddeleri vücudumuzdan uzaklaştırıyorlar. Yani kısacası glutatyon başta olmak üzere antioksidanlar kendilerini fedakar asker konumuna sokmuş durumdalar. Ve glutatiyon da tüm antioksidan koruma sisteminin patronu. Bu hikaye nereden kaynaklanıyor? 1985 yılında yapılan bir çalışmadan kaynaklanıyor. Bakıyorlar ki felç ve beyin kanaması geçirenlerde glutatiyon düzeyleri bariz bir şekilde düşük olduğu ortaya çıkmış. Sonrasında insülin bağımlı şeker hastalığında, kalp damar hastalıklarında ve degeneratif beyin hastalıklarında özellikle Alzheimer'da glutatyon düzeylerinin düştüğü saptanmış. Yaşlanmayla da düşüş saptandıktan sonra Acaba hangi hastalıklarda işe yarayabilir diye düşünülmüş ve sonuçta şeker hastalığı ve damar tıkanıklığında glitaktiyonun etkili olduğu ortaya çıkmış. Ama bunun yanında kontrolü hipertansiyonda, psoriyaziste, karaciğer yağlanmasında, insülin direncinin azaltılmasında ve damar genişleteceği etkileri de çalışmalarda ortaya konmuş durumda. Buna ilk olarak kanser ve bağışıklık sistemi bozukluklarında da glutatyonun yararlı olduğu söyleniyor. Ama biz işi biraz basitçe ele alalım. Bir kere glutatyon hem antioksidanların kralı hem de vitamin E ve C etkisi içinde gerekli bir madde. Yani glutatyon olmadan bu vitaminler çalışmıyor. Peki glutatyon nereden alacağız? Glutatyon deyince aklımıza sülfür, kükürt gelecek. Yani sülfürden, kükürtten zengin gıdalar. Onları da biliyorsunuz brokoli, karnabahar, lahana, bürüksel lahanası, sarımsak, soğan, yumurta, fındık, mercimek, keten tohumu ve protein tozları. Buna karşın glutatyon düzeyinin düşmesini engellemek için bir kere iyi uyumamız lazım. Uykusuzluk bizi sıkıntıya sokar bu konuda. Ve yiyeceklerdeki katı maddeleri de düşünecek olursanız hazır gıdalardan da uzak durmak gerekiyor. Peki glutatyon düzeyini yükselten ilaçlar var mı? Var. Mesela şeker hastalarında kullanılan pioglitazon diye bir ilaç var. Bu glutatyon düzeylerini yükselttiği hesaplanmış. Yani şeker hastaları bu ilaçları kullanıyorlarsa glutatyon düzeylerinin yükselttiklerini söyleyebiliriz. Bir de Türkiye'de kullanılan bir madde var. Yaygın olarak kullanılıyor. NAK 600 mg'lık bir tablet. Genellikle öksürük balgam için kullanılır. Günde 2 kez kullanıldıktan sonra düzeyleri yükseliyor. Ama bu etki 6 aydan sonra ortaya çıkıyor. Genelde de ağızdan alımında bir sıkıntı var. Onun için bağırsaklarda parçalanmadan durduğu düşündüğü için damardan da uygulanması söz konusu olabilir. Özellikle yaşlanmaya karşı Hastalar zinde ve enerjik hissederler ve dünyada da bu konuda yaygın bir şekilde uygulanım alanı olduğunu söyleyebiliriz. Fazladan glutatiyon olunursa eğer astım zemini varsa astım krizine neden olabilir. Bazen de karın krampları gaz ve alerji yapabilir. Glutatiyonunuzu bahsettiğim gıdalarla yüksek tutunuz lütfen.